Geçen videoda bir diferansiyel denklemimiz vardı ve en azından tam gibi duruyordu. Ama bu ifadenin y'ye göre kısmi türevini alınca, ki buna m dedik, y'ye göre kısmi türeve m dedik. Bu ifadenin x'e göre kısmi türevinden, yani n'den, n, tam denklemlerde ikisinin aynı olması gerekirken farklı olduğunu gördük. x'e göre alınan türev n idi, değil mi? Ve farklıydı ve dedik ki eyvah tam değil. Ama biz bu denklemin her iki tarafında peki aynı fonksiyonla çarpıp tam yapsak nasıl olur? Buna da mü demiştik, mü, evet çok seviyorum bu harfi, mü. Geçen videoda da µ'yi bulduk ve dedik ki bu denklemin her iki tarafında µ x eşittir x ile çarparsak bu bir tam diferansiyel denklem olur. Burada dikkat edin yalnız bir y fonksiyonu da olabilirdi. Öyle ki her iki tarafı onunla çarparsak o da denklemi tam yapabilirdi. Ya da aynı şeyi yapacak bir x ve y fonksiyonu olabilirdi. Ama bizim amacımız sadece bunu tam yapmak. Hangisini seçtiğimiz önemli değil. Hangi integrasyon faktörünü buna, buna bu arada integrasyon faktörü diyoruz. Hangi integrasyon faktörünü seçtiğimiz önemli değil. Neyse hadi yapalım. Şimdi problemi çözelim. Denklemin her iki tarafında da mü ile çarpalım ve mü x cinsinden eşittir x. Her iki tarafı da x ile çarpalım. Bu terimi x ile çarparsak, 3x kare y artı xy kare, şimdi bu terimleri x ile çarpıyoruz. Şimdi artı x'in üçüncü kuvveti artı x kare y, y üssü eşittir 0. İlk olarak, kontrol etme amacıyla bunun tam denklem olduğuna emin olalım. Bu ifadenin, daha doğrusu alt fonksiyonun y'ye göre kısmisi nedir? 3x kare. Bu bir çeşit y'nin sabit katsayısı gibidir artı 2xy. Bu ifadenin y'ye göre kısmisidir. Şimdi bunun x'e göre kısmisini alalım. 3x kare artı 2xy buluruz. İşte bulduk. Bunun y'ye göre kısmisi eşittir. Bunun n'ye göre kısmisi. Şimdi elimizdeki tam denklemin çözümü bununla aynı olmalıdır. Tüm yaptığımız denklemin her iki tarafında x ile çarpmak. Onun için bu denklemin cevabını değiştirmemeli veya bu diferansiyel denklemin. Tamdır. Hadi çözelim. Nasıl yapacağız? Söyleyeceğimiz şu. Bunun tam olduğunu gösterdiğimize göre biliyoruz ki öyle bir fonksiyon psi var ki bu psinin x'e göre kısmisi eşittir buradaki ifade. Yani eşittir 3x kare y artı xy kare. Her iki tarafında da x'e göre integralini alalım ve psi eşittir neymiş bakalım ne bulacağız. x'in üçüncü kuvveti y artı şöyle yazabiliriz 1 bölü 2 x kare y kare ve tabi bu psi x ve y'ye bağlı bir fonksiyon olduğu için x'e göre kısmisini alırsanız o tarafa gidersiniz. Arda sadece y'ye bağlı bir fonksiyon varsa onu kaybedersiniz, yok edersiniz. Onun için burada, artı c yerine bizim kaybettiğimiz, yok ettiğimiz bütün bir y'ye bağımlı fonksiyon da olabilirdi. Bu türev aldığımız bir y değişkenli fonksiyon olabilirdi. İntegrali aldığımız zaman da tekrar ekleyeceğiz. Bu bizim psi. Ama daha işimiz bitmedi çünkü bu y fonksiyonunu bulmamız lazım. Bulmak için de şunu kullanacağız. Bunun y'ye göre kısmi türevinin buna eşit olduğu bilgisini kullanacağız. Bunu yapalım. Bu ifadenin y'ye göre kısmisi nedir? Şöyle yazabilirim. P'sinin y'ye göre kısmisi eşittir x'in 3. kuvveti artı 2 kere 1 bölü 2 yani sadece x kare y artı h üssü y. Bu sadece y içeren bir fonksiyonun y'ye göre kısmisidir. Bunun da yeni n'ye, n'ye eşit olması gerekir. Ya da integrasyon faktörüyle çarptıktan sonra elde ettiğimiz ifadeye, yani buradakine eşit olması lazım. Evet, umarım bunlar size biraz mantıklı geliyordur. Bu da x'in 3. kuvveti artı x kare y'ye eşit olmalı. Ve ilginçtir ki bunların ikisi de bu taraftadır. Bu terimlerin ikisini de iki taraftan da çıkartalım. x'in 3. kuvveti, x'in 3. kuvveti x kare y, x kare y. Bize kalan h üssü y eşittir 0. Ya da h y eşittir bir sabit. O zaman demek ki y yok. Fazladan bir y fonksiyonu da yok. Sadece geriye kalmış bir sabit değer var. Biz o zaman diyebiliriz ki psi eşittir bu. Bu bir sabit olduğu için integrali zaten alacağız. Ve sağ tarafta bir sabit elde edeceğiz. Bundan önceki videoda bütün sabitler birleşmişti. Onun için, psi'imizin bu olduğunu varsayacağız. Ve biliyoruz ki, buradaki bu diferansiyel denklem, psi'nin x'e göre türevi olarak yazılabilir. Ve bu da kısmi türev zincir kuralından gelir. Psi'nin x'e göre türevi eşittir 0. Eğer psi'nin x'e göre türevini alırsak, bütün bu kısma eşit olur. Ve psi'nin ne olduğunu biliyoruz. O zaman yazabiliriz ki, aslında yapmak zorunda değiliz. ama bu gerçeğe dayanarak diyebiliriz ki eğer her iki tarafında integralini alırsak, bu diferansiyel denklemin bir çözümü psi eşittir c olur. Sadece her iki tarafında da integralini aldık. Ve bu diferansiyel denklemin bir cevabı psi eşittir c. psi eşittir x'in üçüncü kuvveti y artı 1 bölü 2 x kare y kare, burada artı c de diyebilirdik ama Cevap biliyoruz ki psi eşittir c'dir. Onun için buraya sadece onu yazacağız. Buraya artı c yazabilirim ama burada zaten artı c var. Burada bir başka sabit var. Ve onları her iki taraftan da çıkarabilirsiniz. Ve ikisi birleşip yeni herhangi bir başka sabit olur. Neyse işte bulduk. Elimizdeki diferansiyel denklem en azından yüzeysel de olsa tam gibi duruyordu. Tama benziyordu ama test ettiğimiz zaman tam olmadığını gördük. Ama bir integrasyon faktörü ile çarptık ve bir önceki videoda bir integrasyon faktörü bulmuştuk ve her iki tarafı da x ile çarptık. Bunu yaptıktan sonra kontrol ettik ve gördük ki tamdı. Ve onun x'e göre kısmi türevi bütün bu ifadeye eşit olacaktır. Diferansiyel denklemimizi yeniden şöyle yazabiliriz ve biliyoruz ki cevaplardan biri c eşittir c'dir psi bulmak için tamam deriz. X'e göre psinin kısmi türevi buna eşit olacak. İki tarafın integrali ve bir sabit h y var. Sabit değil, bir y fonksiyonu var, h y. Ki biz onu, x'e göre kısmi türevi alırken kaybetmiş olabiliriz. Bunu bulmak için, bu ifadeyi alırız. y'ye göre kısmisini alırız ve bunu n'ye eşitleriz. Bunu yapınca y fonksiyonunun sadece bir sabit olduğunu buluruz ve bunu buraya yazabiliriz. Bu artı c yazabilirdik buraya. Buna c1 veya başka bir şey diyebilirdik ama biliyoruz ki baştaki denklemizin cevabı psi eşittir c idi. Böylece diferansiyel denklemimizin cevabı psi x'in üçüncü kuvveti y artı 1 bölü 2 x kare y kare eşittir c. Bu artı c1 de olabilirdi. Sonra iki taraftan da çıkarırdık. Artık o kadar çok söyledim ki anlamışsınızdır. Eğer ahşiye bir sabitse görmezlikten gelebilirsiniz. Neyse şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.